Sevgili <gülüyor> Arapça seven, Arapça öğrenmek isteyen hayatımız Arapça kanalın takipçileri bugünkü dersimizde evet. El Mektebetul Hadraulil Atfali yayın evinin bastığı, yayınladığı Etfalul Gabeti Ormanın Çocukları isimli masal okumamızı devam ettiriyoruz. bir kralın 3 tane çocuğu vardı hanımı ölmüş 2 erkek 1 kız çocuğu bırakmıştı bunların da kıskanç bir halaları vardı i̇şte halaları da bunları uzaklaştırmak için değişik tuzaklar sanmadı ama Cenab-ı Allah nedir? doğruların yardımcısıdır En sonunda prenses Evet. Oradan kalalım, devam edelim. ve ee, fi sabah el Günün sabahında, ertesi günün sabahında, etkali, harç Emir Ülküyorum, Big Prince şıkta, liabhasal i axtihi, kıska deşik naramya, anma el hayatı, hayat suyun naramya, valem yalan bilmiyordu, eyni halde me bu suyun nerede olduğunu da bilmiyordu, valem yaraf tariqa ve yolu da bilmiyordu, aldi öyle yol ki yettecühüleyhi yöneleceği yolu da bilmiyordu ev yesiru fîhî veya yürüyeceği yolu ya kendisine yöneleceği ya da onda yürüyeceği yolun hangisi olduğunu da bilmiyordu veli zelike bundan dolayı serefî tarîkihi yolunda yürüdü devam etti hayran şaşkın bir vaziyette la yaksıdû bir amacı bir gayesi bir hedefi kitlenmesi yoktu çünkü bilmiyordum, bakın burada bir yaşlı dedeyle karşılaşıyor, bilge insan. Cihetin, muayyenetin belli bir yönü de kastetmiyordu. Acaba sana mı gitsem, sola mı gitsem, batıya mı gitsem, doğuya mı gitsem? Vestemere devam etti, seyren yürümeye. Hatta ta ki Kabele karşılaştı şeyhan, bir yaşlı adamla, salih, salih bir adam min dini in adamlarından yaşlı salih bir insana karşılaşıncaya kadar yürümeye devam etti ve kale lehü ona dedi ki ey eyyühelebul gerimu <gülüyor> ey kerim baba, ercu en tedülleni senden bana yol göstermeni diliyorum rica ediyorum ala tarihi yolu ellevi öyle bir yol ki bu yolla estati'u ya babilim al-husule wa shabilim. az bir miktarda min hayati. Hayat suyundan az bir miktara kavuşacak bir yola delalet etmeni rica ediyorum. Bana yol göster diyor dedi baba. Fa ajaba al-shaykhu al salih şeyh, salih yaşlı adam cevap verdi, ya bu buneya. Ocun, bu bu o yoldur, el muassili ulaştıran yoldur. Ve, lakin, ni? fakat ben, axtafu alik almote. Ben ölmenden korkuyorum, ölmelere karşılaşmaından korkuyorum. İde firtefihi, eğer onda yürüme, yürürsen. Ve en leke ve sana nasihatta bulunurum. ''Elle asla tesire yürümemeni fî Bu yolda yürümemeni de nasihat ederim, tavsiye ederim. ''Ve enterci'a ve dönersen min haythu eteyte'' Ve geldiğin yönden yöne dönmeni de tavsiye ederim. Çünkü bu yol seni ölüme götürür. ''Hatta ta ki la yusîbeke'' Sana isabet etmesin, zararın, zarar, ezen veya zarar... Ezan, acı, ta ki sana herhangi bir zarar ya da acı isabet etmesin, seni bulmasın. Teşekkere, teşekkür etti, lehu nasihatehu. nasihatından dolayı teşekkür etti. Ve lakinnehu fakat o lem yestemiyat. İtaat etmedi, dinlemedi, ileyhe o nasihatı kulak vermedi, dinlemedi yani. Tanılamadı, aldırmadı ve lem yaamel ve o nasihatla amel etmedi yani <cioítulo> o nasihatın öğüdün gereğini de yerine getirmedi lianhu çünkü o yekrehu termaze tereddüt tereddüt sevmez kararsızlık sevmez ve yuhibbu eşcâa atebe cesaret severdi hatta o kadar ki muhakkika gerçekleştirsin talebe uhtihi hepsi kardeşinin talebini gerçekleştirecekler el azizyeti aziz, değerli olan aleyhi kendisi için ve istemere devam etti <gülüyor> fiddarik yürümeye velem yercu ve dönmedi hatta ta ki ve sala ki ulaştı <gülüyor> ile kuhin bir kulübeye liraculin bir adama ait olan bir kulübeye muteabbidin ibadet eden bir adama ait olan bir kulübe varıncaya kadar. Bu teabidin ahar, bir başka ibadet eden. Önce az önce salih bir insan vardı. Şimdi bu ikinci salih insan. Ne? Ya'budullah'a, Allah'a ibadet eden. Başka bir adama ulaşıncaya kadar kulübede. Feselehu, ona sordu. Ve huve merrun. O geçerken. Yani o geçerken sordu. Merreye merru uğramak. ''Hel <gülüyor> ene ben seyirun yürüyen miyim ya seyyidi efendim?'' ''Fittariqı sahihi'' ''Doğru yolda yürüyor muyum?'' ''İleme il hayati'' ''Hayat suyu yolunda doğru mu yürüyorum? Yani hayat suyuna götüren yolda mıyım ben? Hecebe cevap verdi. Erreculü es salih, salih adam cevap verdi. ''Naam'' ''Evet'' He ve hüve, et tarih ulaştıran yoldur. Sirte, sirfihî, onda yürü. İlâ nihâyeti, sonuna kadar. İlâ nihâyetihi, sonuna kadar bu yolda yürü. Tümme, sümme uksut, sümme us'ud, sümme ıs'ad, ıs'ad, sonra çık, tırman. İzalik el cebeli o dağda öyle bir dağ ki Terahü göreceksin görürsün ale buhdin uzaktan gördüğün Uzaktan gördüğün şu dağda Tırman Ve, heineme, ve esnasında Tassilü ulaştığın esnada İle kımmetil cebeli Dağın tepesine vardığında <gülüyor> teccidü be ben ke büyük bir kapı göreceksin Yahu onu bekleyen koruyan be 4celin 4 adam kiberil hepse iri cüseli büyük cüseliört adam korudu bir kapıya varacaksın göreceksin bulacaksın ve suun bediği ve kılıçları ellerinde olan iri yapılı dört adamın koruduğu bir kapıya varacaksın ve lakin la tehaf fakat sakın korkma ve innehum çünkü onlar la yassatiuna müşteri yoktur en yarake görmeye le çünkü onlar minel umyan onlar körlerdendir yani onlar kördendir kör ve lakin fakat yecibu gereklidir entesire Yürümen bi in yavaşça ala atrafi esabi'ike Etraf, kenar demek, esabi'ike parmakların kenarında Yani dikkatli, sessiz, parmakların ucunda yürmen lazım Hatta ta ki la yesma'ke işitmesin ahadın, herhangi bir kimse Minhum, onlardan herhangi bir kimse seni işitmesin Tedhule, girmenden sonra, girdikten sonra min el bâbil büyük kapıdan, kebîr büyük, bâb büyük, min dennav. Ve tettürk el harasa, ve muhafızları terk edersin, se tecidü aynen bir pınar, bir pınar görürsün. Min el mâ'i, sulu olan bir pınar, sulu bir pınar. يَخْرُجُ مِنْهَا Ondan çıkıyor. Ondan çıkar. اَلْمَعَ الْحَيَاتِ Hayat suyu ondan çıkıyor. فَخُجْ مِنْهُ Ondan al. خُجْ Al. مِنْهُ Ondan mehşik. Te dilediğin kadar. İstemerle el emiru prens devam etti. El kebir büyük prens Fiseyri yürümesine ve Hatta ta ki ulaştı. İler tımmetil cebeli dağın tepesine vardı. Dağın zibresine. Tımmet nazara sonra baktı. Fevece debil kurbi yakında gördü buldu. minhu ondan. ben kebiren büyük bir kapı gördü. Yahrü suhü koruyan onu koruyor. Er baatun dök miner rücelin Cisimleri büyük dört adamın koruduğu kapıyı buldu. Wasuufu fumbihim ve kılıçları ellerindeydi ellerindedir. La yaslatu ay yurra bainahum. Aralarından geçmeye güçleri gücü yetmedi. Geçemez. İlla ancak geçer küllü Ancak her cesur yiğit olan, kabir kalbi, kalbi güçlü cesurların dışında kimsenin aralarından geçmeye cesaret edemeyeceği kılıçları ellerinde iri cüsseli 4 adamla karşılaştı. Ka Felem yahaf korkmadı ve sara bişecaa'atin ce cesaretle ve hudu'in ve sükunetle yürüdü. Ale atrafi esabihih parmakların ucunda yürüdü. Felem yarahu onu görmediler ve lem yasmavhu, ve onu işitmediler ve vasala bi emenin, güvenle ulaştı emen Güven demek ve ve yürüdü ve huva mesrurun o mutluydu bihazel intisar bu zaferden dolayı o mutluydu bihazel intisar bu zaferle <gülüyor> hatta ta ki vecede bulduk nefse kendini fi hadikatin cemiyetin güzel bir bahçede buldu kendini ve fi vasatıhe ve ortasında Vardı aynı bir göz, bir pınar, minel meyi, su pınarı vardı ortasında. Bihe fevvâretün içinde pıskıya vardı. Yehrucu minhel mâ'u, ondan su fışkırıyordu, su çıkıyordu. Kâleli nefsi kendine kendine dedi ki, kendi kendine. <gülüyor> hâze huve mâul hayâti, hâze huve odur, mâul hayâti, hayat suyu. İlâ eşekkin Şeksiz şüphesiz Ve mele'e minhû Ve ondan doldurdu Zücajeteyni iki şişe Kebireteyni iki büyük şişe doldurdu Ümme Sonra döndü merra Bi hudu'in Sükunetle uğradı Beynel ricali Adamların arasından sükunetle geçti El erba'ati dört adamın El kibari eşsemi İri cisimli dört adamın arasından sükunetle geçti felem yuhissu hissetmediler bihi onu velem yesmeuhu ve onu duymadılar ve ahaza yecri ve koşmaya başladı ve huve yetruku terk ediyordu el cebele dağ li gitmek için ila uktihi Biz kardeşine gitmek için ve yukaddime ve takdim edeceği mek için, eleyhe ona... ma talabethü istediğini... ...min mâil hayatı. ...hayat suyundan istediği şeyi... ...ona sunmak için... ...ve ferihat sevindi... ...ukhtuhu... ...kız kardeşi kesiren... ...çok... ...hyneme... ...esnasında re'ed ekhâhâhâk... ...kardeşini gördüğü vakit... ...ve ne ethü... ...ve onu tebrik etti... ...tehniyeten sâdikaten... Sadık, işten gelen bir tebrikle onu tebrik etti. Bu ve intisarihi dönüşünü ve zaferini işten bir şekilde tebrik etti. Ve kaddeme ve ona sundu me el hayati, hayat suyunu. Öyle hayat suyu ki ahdara'ı getirdi, me'ahu beraberinde getirdi hayat suyunu ona sundu iki şişe içinde getirdiği hayat suyunu kız kardeşine ne yaptık Kaddeme sundu. Ve şerbetil emiretü prenses ondan içti. Min hazelme bu sudan. Elleri ölesu ki vasfettü vasfetti nitelediği Lehe kendisine ammetühe halasının vasfetti. Eşşeriretü. Sütü halasının ve kad du'iyel iki kardeş ve uhtuhüme ve kız kardeşlerim ile haflin bil kasri saraydaki bir tören davet edildiler ve ecebu davete davete icabet ettiler yani daveti kabul ettiler bakın ve hadaruu cemi'i al ve herkes topluca törene katıldı ve u'cibeye şaşırdı, beğendi hoşlarına gitti el hadirune hazır gelenler yani hadirun kullühüm hepsi bil emireti prenses prenses hoşlarına gitti ve cemalihe ve güzelliği güzelliği ve kendisindedir hoşlarına gitti her her görenin hoşuna gitti el Emireni وكلاهما وكمالهما والأميرين وإكيرانس دهشتنا وكمالهما والجنونكلا ردهشتنا جدّي كمال وفي الوقت أو إسنادا الذي أول وقدي أعجب فيه الجميع هركسنا بهؤلاء الأخوة الثلاثة bu üç kardeşin, bu üç kardeşin beğenildiği, herkes tarafından beğenildiği esnada gıdibet öfkelendi. El ammetu hala gıdaben, şediden, büyük bir öfke, şiddetli bir öfke. Hineme re'ed gördüğünde el emireyni, iki prensi, la yezalani ala kaydil hayati. İki prensi hala yaşıyor olduklu, olduklarını görünce şiddetli bir öfke duydu. Fakat debberet düşündü lehume onlar için, o ikisi için. Elhilete ال saniyete, ikinci biriyle Ne için? Lilkada'i aleyhime, onları hakkından gelmek için. Ve Allah'a, fakat Allah delce şane şanı yüce olan Allah kad harseme onları korudu ve hafizahum ve onları muhafaza etti min şerrihâ şerrinden ve hiy ve hiylehâ ne yaptı onları muhafaza etti ve qalet fi nefsiha kanki annededikin la budde çüpeyo Gereklidir mutlaka en uhavile gayret etmem gereklidir. Hileten cedideten yeni bir hile düşünmem gereklidir. Hiç şüphe yok ki yeni bir hile düşünmem gereklidir. Ne için? Li'tahallusî kurtulmak için minhum cemiyen Onlardan topluca kurtulmam için hiç şüphe yok ki yeni bir hile düşünmem gerekiyor hatta ki la yesharekni la herhangi bir kimse bana ortak olmasın deyim muhabbeti ahim kardeşimin sevgisinde bana kimse ortak olmasın diye bunlarda ne yapmam lazım Kurtulmam lazım diyor sevgili çocuklar bugünkü okumamızda Burada sonlandıralım. Bakalım şirretli hala bundan sonra hangi planları kuracak? Yarın aynı saatte buluşmak üzere hepinize esen kalın diyorum dingin kalın diyorum tabi bunu sürekli söylemekte biraz anlamsız oluyor ama yine de tekrar vahsen ve levkane 180 yüklediğimiz videolardan bildirim alıp haberdar olmak için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin hayırlı akşamlar diliyorum